Merhaba arkadaşlar. Bir 60 litrelik demir döküm marka Termison montajını tamamladık. Şimdi genelde demir döküm, Beko, Açelik, Altus, diğer markalar falan hepsi aynı. Genelde biz müşteriye bir de kullanmasını tavsiye ediyoruz. Şu anda sıfır konumunda. Bir de ve Ekonomik mod. Evet. Bir yeterli. Şimdi burada montajı yaparken bazı eksiklikleri gördük. Termostatımızı yeni değiştirdik. Diğer iki günlerde sıkıntı olabilir diye sıfır termostat taktık buraya. Yani problem yaşanmasın diye. Hortumları yeni hortum taktık. Ya aynı şekilde Değişim ve tamirat kolay olsun diye Burayı bana yerleştirdik Yeni bir valf taktık Aynı zamanda Tahliye için Dirsekte kör tapa yaptık Herhangi bir problem olduğunda Arızalandığında Burayı söktüğünüzde Normal şartlarda valf olduğu için Suyu boşaltamayacaksınız Dolayısıyla söktüğümüzde az bir miktar boş olacak. O yüzden buraya bir dirsekli kor tapa yaptık. varfi yeniledik. Arıza çıktığında kısa devre olması durumunda, kablolarda kısa devre olması durumunda panodaki sigorta satacak ama bunlarda genellikle çok fazla kireçlenmeden dolayı içerisindeki kireç tutucu malzemeyi de değiştirdik kaçak akım rölesi taktık hemen yanına. 16 A 30 mA kaçak akım rölesi taktık ki cihazda arıza çıktığı zaman ana kaçak rölesini attırmasın. Buradan kaçak akım rölesi atsın. Daha fazla İlerideki tesisata problem vermesin diye. Elimizden geldiği kadar termosyonu takarken değişmesi gereken parçaları değiştirdik. bakımı yapmış olduk. Şimdi hortumlar biraz ibranıktı. Hortumu değiştirdik yine. Giriş çıkış hortumları sıcak soğuk hortumlarını valfini termostatını ve rezistansını söktük. Rezistansın içerisindeki kireçleri boşalttık. Yeni düzenleme yaptık böylece kullanıma sunduk hayırlı uğurlu olsun